Yedi cüceler madenden bir kilometre uzaktaki kulübelerine geri döndüler. Yedi cüceler madenden çıktıklarında önce biraz koştular, yolun geri kalan kısmını ise yürüdüler. Yedi cücelerin koştukları yol, yürüdükleri yolun iki katı uzunluğunda olduğuna göre, yedi cüceler ne kadar yürüdüler? Cevabı metre cinsinden veriniz. Şimdi soruyu adım adım düşünelim. Önce, Koştukları mesafeyi düşünelim. Koştukları mesafe bu kadar olsun. Yedi cüceler koştukları yolun yarısı kadar da yürümüşler. Koştukları yolu iki eşit parçaya ayıralım. Koştuklarının yarısı kadar yürümüşler. Yarısını alalım. Yeşil olan koşulan, bunun yarısı kadar olan beyaz da yürünen yol. <gülüyor> Renkleri değiştirmek bazen çok zor oluyor. Bu yeşil kısım, koşulan mesafe. Bu beyazsa yürünen mesafe. Beyaz olan kısmın, yeşil olan kısmın yarısı kadar olduğunu biliyoruz. Yani, yolun bütünü, 3 eşit parçaya ayrılmış durumda. 7 cüceler toplam yolun 2 bölü 3'ünde koşmuşlar. Ve, 1 bölü 3'ünde yürümüşler. Bu, soruyla da örtüşüyor. Çünkü, 1 bölü 3, 2 bölü 3'ün yarısı. Veya, 2 bölü 3, 1 bölü 3'ün 2 katı. Yolun toplam uzunluğu ne kadar? Soruda yolun toplam uzunluğunun 1 kilometre olduğu belirtilmiş. Yani buradaki toplam uzunluk 1 kilometre. Ancak bizden cevabı metre cinsinden vermemizi istemişler. Onun için önce kilometreyi metreye çevirelim. Kilo ön ekinin 1000 anlamına geldiğini biliyoruz. Yani 1 kilometre eşittir. 1000 metre. 7 cüceler yolun 1 bölü 3'ünü yürüyerek geçmişler. Toplam yol 1000 metre. 7 cüceler ne kadar yürümüşler? 1000 metrenin 1 bölü 3'ü kadar yürümüşler. 1000 metrenin 1 bölü 3'ü nedir? Bunu 1 bölü 3 çarpı 1000 olarak düşünebiliriz. Bu da eşittir 1000 bölü 3. Şimdi 1000'i 3'e bölelim. 1'de 3 yok. 10'da 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. Çıkaralım, kalan 1. 0'ı indirelim. 10'da 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. Çıkaralım, kalan 1. Son 0'ı da aşağıya indirelim. 10'da 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. Çıkaralım, kalan 1. Bölüm 333 kalan 1 diyebilirsiniz. Veya 333 tam 1 bölü 3 diyebilirsiniz. Yazalım. Bu eşittir 333 tam 1 bölü 3 diyebilirsiniz. 7 cüceler yolun 333 1 bölü 3 metresini yürüyerek geçmişler. İşte bu kadar. Hoşçakalın.